Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün William Shakespeare'ın doğduğu topraklardayız. Bugün Stratford'dayız. Burada size William Shakespeare'ın doğduğu evi falan göstereceğim. Bunun yanında burada bir festival havası var. Onunla alakalı videolar çekeceğim. Umarım eğlenceli görüntüler izlersiniz. Şimdilik videomu izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <gülüyor> Evet, arkamdaki ev, William Shakespeare'ın evi. E, bak, yüzyıllar öncesinden e, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu diyen, dünyaca ünlü, tanınmış e, bir yazar, şair. E, sizlerle, içeriye şu anda giremiyoruz pandemi mevzusundan dolayı, e, ancak e, mümkün olduğunca size görüntüyle göstereceğim evin etrafını. Bir de kilise varmış, aslında kilise, yani kilisede de mezarı varmış, girebilirsek onları da göstereceğim. Çevre çok güzel, evler bayağı bir otantik. Hepsini mümkün olduğunca sizlere yansıtacağım, hadi bakalım. Şimdi de bu tam Bilim Şehir'sünün önündeki e, hediyelik eşya satan yerin önünden çıktım. Hadi. Evet arkamdaki ev de William Shakespeare'ın yeni eviymiş, ee, arkadaş da şimdi konuşurken e, konusu açıldı, 120 Pound'a almış bu evi ve o zamanın en pahalı evlerindenmiş, yine maalesef kapalı. Aralardan falan görüntü alabilirsem sizinle paylaşacağım. Evet, e, bu kısımda böyle bir, uzun bir kanal var. E, kanalda işte klasik e, küçük kayıklar falan var, büyük büyükler de var. E, i̇nsanlar bu burayı da böyle bu şekilde geziyor turistik olarak. E, zaten hani burası e, William Shakespeare zaten dünyaca ünlü bir e, yazar. Yani birçok şey onun adına kurmuş. E, birçok otel, restoran, hediyelik eşya vesaire her şey onun adına kurulmuş burada ki hakkı var. Sizi şöyle şu görüntüyle tekrardan baş başa bırakayım. Don't uh...